Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videomda yine sizlere gündemde olan son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Bildiğiniz üzere kanalımda koronavirüsü hakkında gelişen son olayları ve okulların açılıp açılmayacağı konusundaki tüm bilgileri, gelişmeleri an be an videosunu çekerek sizlerle buluşturuyorum. Sizler de bana destek olmak amacıyla aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Hadi şimdi dilerseniz videomu seçeceğim. 2 Eylül'de yani dün saat 7 itibariyle Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bir toplantısı vardı. Bu toplantıya Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız başkanlık etti. Biz oradan birkaç tane karar çıkabilir diye düşündük. Akabinde tüm Türkiye geneli düğün saatlerinde bir kısıtlama meydana geldi. Düğünlerde yemek dans ve eğlence içeriklerin tamamen kısıtlandığının bilgisine ulaştık. Aynı zamanda 65 yaş üstü ve 15 yaş altı kişilerin düğünlere, nişanlara, sünnetlere katılamayacağını açıkladılar. Hemen akabinde iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mustafa Can Kurtaran'ın şok edici bir açıklaması gündeme düştü. Bu açıklama neydi? Ankara vuan olduğu sokağa çıkma kısıtlaması acilen gelmeli dedi. Bildiğiniz üzere bilim kurulu toplantı sonrasında Fahrettin Koca'nın yaptığı basın açıklamasında Ankara'nın vaka sayılarının çok büyük oranda yükselmek adettiğini e, tüm kamuoyuyla paylaşmıştı. İstanbul'daki vakaların iki katı kadarının Ankara'da olduğunu beyan etmişti. Ankara'daki artışın sebebi neydi? Ankara'daki artışın sebebinin düğünler ve sürekli insanların mekanlarda bulunması olarak vurguladılar. Mustafa Can Kurtaran acilen 10-14 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesinin gerektiğinin altını çizdi. Aynı zamanda Ankara'nın sağlık kapasitesinin aşabileceğini ve ilerleyen süreçte yastı yatıracak yoğun bakımın bulunmayacağını da dile getirdi. Ek olarak da Ankara'ya acilen yoğun bakım takviyesi yapılmasının da altını bir kez daha çizmiş oldu. Aslında Türkiye'de iki günde gündem çok hızlı bir şekilde değişiyor ve biz bunu ayak uyduramıyoruz. Bilim Kurulu toplantısı bitti. Akabinde Mustafa Can Kurtaran'ın açıklamaları vardı ve yeni bir güne uyandık. Bugün de, de eski Başbakan yani Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendik. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve aynı zamanda bir dönem meclis Başkanlığı da yapan Binali Yıldırım Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Vücut kırgınlığı sebebiyle doktora başvurdum, ee, eşim Semiha Yıldırım'la birlikte koronavirüs testi yaptırdık ve koronavirüs testimiz pozitif çıkmıştır.'' dedi. Durumunun iyi olduğunu, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını beyan eden Binali Yıldırım, ''Şu anda evde istirahat halindeyim.'' diye bir mesaj verdi. Olaydan sonra Fahrettin Koca Binali Yıldırım'ı ziyaret etti ve korkulacak bir durumun olmadığını söyledi. Ankara'da yoğun bir şekilde virüs artarken ve çeşitli bölgelerde virüsün artışı devam ederken, Bakalım okullar açılacak mı? Bazı okullar uzaktan eğitime resmen geçeceklerini duyurdu. Yani bazı üniversiteler eğitimi uzaktan yapacaklarını duyurdu. Ek olarak şu anda YÖK cephesinden ve Milli Eğitim Bakanlığından bir açıklama gelmedi. Bakalım ne yapılacak bir açıklama olduğu zaman da an an sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz ve gelecekteki açıklamaları kaçırmamak için lütfen aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.